Arkadaşlar merhaba. Diyelim ki 50 lira borç bulmaya çalışıyoruz. Yani ana paramız 50 lira. 3 yıllığına borç alacağız. O halde zaman yani yıl cinsinden t 3'e eşitleyeceğiz ve burada da diyelim ki faiz yılda bir kez tahakkuk etmeyecek. Yılda 4 kez tahakkuk edecek. Yani 3 ayda 1. Faiz oranımız da eğer yılda bir kez tahakkuk etseydi %10 olacaktı ama Yılda 4 kez tahakkuk edeceği için ifadede de görüldüğü gibi bunu 4'e böleceğiz. Her devrede ne kadar faiz tahakkuk ettiğini bu şekilde bulacağız. %10 ile 0,10 aynı şey oluyor. Bunu karıştırmayalım. Şimdi bir ifade yazalım. Hatta lütfen videoyu duraklatıp ve böyle bir borç aldığınızda geri ödemeniz gereken miktarı veren bir ifade yazmaya çalışın. 3 yıllığına 50 liralık bir borç alıyorsunuz, faiz yılda 4 kez tahakkuk ediyor. Her devrede tahakkuk eden faiz oranı yüzde 10 bölü 4. 3 yılın sonunda şimdi toplamda ne kadar ödemiş olacaksınız ona bakalım. Evet yazalım 50 lira bu ana paranız, şimdi bunu ne ile çarpacağız? Daha doğrusu buna ne tahakkuk ettireceğiz? Her defasında, her devrede, 3 çarpı 4 adet devrenin her birinde Süremiz 3 yıl, her biri 4 devreye bölünmüş, o halde toplam 12 devre vardır İşte bu devrelerin her birinde takuk edecek faiz, 1 artı buradaki R Bunu ondalık sayı olarak yazacağım 0,10 bölü, faizin 1 yılda tahakkuk etme sayısı Üzeri, şimdi süre 1 yıl olsaydı, en kuvvetini alacaktık. Süre sadece 1 yıl olsaydı. Yani 1 yılda 4 devre olduğuna göre, bu kuvvette 4 olacaktı. Ama süre burada 3 yıl. Yani burada kuvvet 4 çarpı 3. kuvvet. Videoyu duraklatıp bu ifadenin kaça eşit olduğunu hesap makinesiyle hesaplayabilirsiniz ama... Bu örneğin amacı gerçek sayılar kullanarak ifadenin neden mantıklı olduğunu göstermek. Ana paramız bu. Her devrede bunu 1,025 ile çarpacaksınız. Yani geri ödeyeceğiniz para her devrede %2,5 artacak. Ve bunu 12 kez tekrarlayacaksınız. Çünkü toplamda 12 devre var. Yılda 4 devre çarpı 3 yıl diyoruz. Yani bu ifade, geri ödemeniz gereken miktarı veriyor. Bunu biraz daha soyut terimlerle yazacak olursak, P çarpı 1 artı, Parantezi şimdiden kapatıyorum ki tekrar renk değiştirmem gerekmesin. Evet, R bölü N üzeri N çarpı T. Yani P, T, N ve R'lerinizi alıp bu ifadede yerine yazarsanız, geri ödemeniz gereken miktarı bulabilirsiniz. Şimdi bir önceki videodan kalan bu ifadeyi görüyorsunuz. Burada en sonsuza giderken limitini almıştık. Aynısını dilerseniz burada da yapalım. Ve bunun ne anlama gelebileceğini düşünelim. Bu ifadenin en sonsuza giderken limitini alırsak, bu kavramsal olarak ne anlama geliyor? Yılı çok çok çok küçük parçalara, sonsuz sayıda parçaya bölüyoruz. O halde şöyle diyebiliriz, bu sürekli bileşik faize hesaplamanın yoludur. Gerçekten çok büyüleyici bir şey bence. Süreyi sonsuz sayıda devreye bölecek olsak ve her bir devrede sonsuz küçük faizler takuk ettirmek istesek ortaya çıkacak ifade bu olurdu. Ve gördüğünüz gibi bu sınırı olmayan çılgın sonuçlar vermiyor bize. O halde bu ifadeden hareketle Sürekli bileşik faiz formülüne ulaşabiliriz ki bu formül finansal ve bankacılık sektöründe çok yaygın olarak kullanılıyor. Aslında finans ve bankacılık dışında da bir sürü yerde karşımıza çıkıyor. Mesela üstel büyümede vesaire vesaire. Şimdi bakalım bu ifadeyi bir formül haline nasıl getireceğiz. Bunu sadeleştirmek için ilk olarak değişken değiştirme yöntemini uygulayacağım yani bir değişken tanımlıyorum. Burada amacımız bu ifadeyi buna benzer bir biçime sokmak. Bir x değişkeni tanımlıyorum ve diyorum ki x, r bölü n'in çarpmaya göre tersidir. Ki burası 1 bölü x olsun yazıyorum. x eşittir n bölü r. x eşittir n bölü r, bunu da şöyle yazabiliriz n eşittir x çarpı r. Bu değişken değiştirme işlemini yaptığımız zaman x sonsuza giderken limit alırsak n de sonsuza gider veya n sonsuza giderken x de sonsuza gider. Sabit, r bir sabit, r'nin verildiğini varsayıyoruz burada. Burada n değişik değerler alabilen terimimizdir. O halde bu ifadeyi yeniden yazalım. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum ancak birazdan göreceğimiz formülün nereden geldiğine dair bir ipucu olsun istiyorum sizde. Şimdi bunu x sonsuza giderken limit olarak yazalım. Evet limit x sonsuza giderken. Arkadaşlar bir sabitle bir değişkenin çarpımının limitini alırken sabiti dışarı atabiliriz. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bunu. O halde p çarpı limit x sonsuza giderken 1 artı r bölü n, 1 bölü x'e eşit demiştik 1 artı 1 bölü x üzeri n de x çarpı r idi Öyleyse n eşittir x çarpı r Şimdi yazayım Üzeri x çarpı r çarpı t Bu aynı zamanda neye eşit? Dilerseniz bunu da yeniden yazayım bu kısmı kopyalayıp yapıştıracağım. Bu aynı zamanda şuna eşit olacak. P çarpı, parantezi açalım, çarpı, yok, yok çok, çok büyük oldu bu, çarpı limit. Buradaki limit yani. Bir ifadenin üssü olarak bu çarpımı yazmakla, yani x çarpı r çarpı t yazmakla İfadenin önce x'inci kuvvetini sonra onun da r çarpı t'inci kuvvetini almak aynı şeydir. Üzeri r çarpı t. Üslü sayıların özelliklerinden biri bu. Bunu muhtemelen önceden biliyorsunuzdur. Bu iki ifade birbirine eşit. Arkadaşlar farkındayım bir defada birden çok adım atmış olduk ama umarım yeterince anlaşılır olmuştur. Yaptığım şey şu özelliği kullanıyorum limit x c'ye giderken f(x) üzeri xrt ifadesiyle limit x c'ye giderken f(x) üzeri x üzeri rt ifadesi aynı şeydir. Peki bu parantezin içi neye eşit? Bunu da önceden biliyoruz. Tüm bu görmüş olduğunuz ifade e'ye eşittir. Bence bu müthiş bir şey. Öyle değil mi? Sürekli Bileşik Faiz'in formülü bu. Yani bu sürekli Bileşik Faiz'in formülü. Bileşik faizle bir borç alırsak geri ödememiz gereken miktar da şudur. Ana paramız çarpı E üzeri RT. Evet üzeri RT. Şimdi dilerseniz bunu somut bir örnekle çözelim. Ne yaptık? 50 lira borç aldık. 3 yıl boyunca %10 faiz ödeyeceğiz bunun için. Ama faiz yılda 4 kez değil, sonsuz kez tahakkuk edecek Buraya dikkat edelim, yani sürekli bileşik faiz ödeyeceğiz Şimdi bakalım, ödeyeceğimiz toplam tutar ne olacak? 50 çarpı e üzeri faiz oranımız yani r, 0,1 Bunu parantez içinde yazayım, 0,1 çarpı süre Yani süremiz neydi? 3 çarpı 3 yıl T'nin birimi yıldı, yıl olduğunu kabul etmiştik. Demek ki geri ödememiz gereken toplam para 67, bunu yuvarlarsak 67.49 lira olacakmış. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.